gerektirmez. Arapçası 146 yıl anlaşılıyormuş burası. Ebu Mansur Allah'ına rahmet eylesin şöyle demiştir. Bir grup Allah'ın sıfatlandığı zati sıfatını veya tanımdığı zati ismini inkar etmiş ve bu sıfat ve isimlerin Allah ile yaratıklar arasında benzerlik gerektireceğini yira bu takdirde başkalarının olduğu gibi Allah'ın da isminin olacağını sanmışlardır. Onlar şöyle demiştir. Allah'ın Kendisine işaret ederken yaratıklar içinden herhangi bir şeye benzemesi caiz olmadığından bütün varlıklara <gülüyor> verilebilen isimler ona da verilmesi halinde benzeşme ihtimali daha da artacaktır. Bu yüzden bu kimseler Allah'a şey, Ali, ve kadir denilebileceğini inkar etmiş ve bunun Allah'ın mekanda olduğunu söylemek gibi bir şey olduğunu söylemişlerdir. Çünkü mekan Allah yaratıklara benzetir ve sınırlandırır. Allah'ın bütün mekanlarda olması da aynı hükme tabidir. Zira mekanların sonu vardır. Dolayısıyla Allah'ın mekanlarla veya mekanlardan biriyle nitelilmesi aynı şeydir. Allah'a zati sıfatı, ise misafet etmekle de bunun gibidir. Şimdi buraya kadar tırnak işareti koydum. Bakın buradaki atfedilen görüş, işte ya Hocam'ın, Hüsbü'cün de İstanbul'da geçtiği üzere, İsmailerde de benzer anlayış var, yani benzerlik gereklidir. orayı sile Allah hakkında e, isim veya sıfat kullanmayalım şeklinde. Muatördüğü asıl şudur, kalıbıyla ile kendi görüşüne aktarıyor, burada aynı şekilde asıl olan şu ki bize göre Allah'ın değil. ayetle geçtiği üzere Rahman gibi zat isimleri eşyaya bilmek ve onlara güç yetebilmek yani ilim ve kudret gibi netelendiği zati sıfatları vardır. Veya subut sıfatları vardır. Bunu kenara alabilirsiniz. Şimdi e, hayat, idim, kudret gibi sıfatlara zati sıfat mı denir, subut sıfat mı denir? E, o isimlendirme de farklılık var. E, arimlerden arimlerden. Burada zati olarak geçiyor. Bilmek, kudret gibi zati sıfatları vardır. Ancak onu netelendirmek dizdendir. Buradaki dikkat etmem gereken nokta şu: yukarıdaki akvardan kısmında Kur'an'ı terk etti mi geçmesin? Bir ayrım yapılmadan Allah hakkında Ali, Kadir şey veya benzeri hiçbir isimlemleri bulunmaması, bir şekilde bunlar kullanılmaz halinde benzerlik ortaya çıkacağı. Aynen nasıl mekanla bağlantıda herhangi bir şey alt, üst, sağ, sol kullanıldığı zaman Allah mekensel Ali'ye al ya, çağrışım yapıyor. Bunun gibi alim, kadir, şey gibi isimleri sıfatlarla kullanılmak da aynen mekana izafet etmek gibidir. Hiç kullanılmaması gerekir. Bunun bir görüşte buna binaen mağdur diyor ki biz ayete geçtiği üzere diye vurgu yaparak Rahman, zati isimleri veya bilmek Kudret gibi sıfatları kullanırız diyor. Ancak onu nitelendirmek bizdendir. İsim ise zorunlu olarak ancak imkanımız ölçüsünde ve filimizin öndüğüncedir. Çünkü bunun yolu ancak şahitte bilinenden geçer. Şimdi evet biz Rahman, Rahim başka isimleri kullanıyoruz ama kullandığımız isimleri e, şahitteki örnekler üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Bu da sözde belirleşmeye zorunluluklar. Yani Allah için de alim, insan için de alim. Allah için de kadir, insan için de kadir. Kullandığınız bu dilde kerime, görsel açısından benzeşme gibi anlaşılabilir. Zira isim şahitte bilinenden harekette takdir edilir. Ancak zorunluluk benzerliğin nefret için şahitte anlaşılan manayı nefretmek diye sevk etmiştir. Ve onun zorunlu olarak nefrettiğim şeylerle isimlendiririz. Yani tamam biz zorunlu olarak Allah'a alim kader ederiz ama e, şahitte bilinen manayı nefret ederek Allah alim ama bizim bilmemiz gibi değil, Allah'ın kudret sıfatları var ama bizim kudret sıfatımız gibi değil, Allah'ın kelamı sıfatı var ama bizim kelam sıfatımız gibi değil diyerek şahitten anlaşılan manayı nefret etmekle kullanırız. Allah'ı kendisinden başkasının isimlendirdiği bir şeyle isimlendirebilseydik bunu yapardık. Allah'ı kendisinden başkasının isimlendirilmediği bir şeyle isimlendirebilseydik bunu yapardık ancak Allah'ın delili ve kendisiyle bilinmesi gereken şey şahit olduğunda, onun ismi kendisinin dilediği anlama zihni yakınlaştıracak bir şekilde şahitte takdir edilir. Her ne kadar Allah bir misali ve benzeri olmaktan yüce ise de mecburen gönül alimdeki alim, kadir gibi isimleri kullanırız. Görmez misin ki Allah'ı alim ve kadir olarak isimlendirdiğimiz ifade illerde farklıdır. E, altını çizdim. dillerde de farklıdır. Yani Türkçe, Allah alim, Allah kader deriz. İngilizcesini farklı söyleriz. Arap Farsçasını farklı söyleriz veya Japoncasını farklı söyleriz. anlamayla ama lafız dilden bile değişir. E, ve bu durum bir farklılık oluşturmaz. Yani İngilizce de Allah desen, Türkçe de desen, Parça da desen, lafız değişirse bile e, kastedilen değişmez. Farklılık oluşturmaz. Bu da sana Allah'ın Allah'ı bildiğimiz ibarelerin manayı zihinlere yaklaştırmaktan ibaret olduğunu gösterir. Şimdi buradaki mana e, aynı lafız değişebilir. İşte Türkçe Kur'an'ı atiravet edilir mi bilmez mi gibi bu harifeden itibaren e, aktarılan vetralar var. Buraya da yanılır. Aslında manadır. Lafız değişmiş olması manayı değiştirmez diye. Bu da Allah'a isimlendirdiğimiz ibarelerin manayı zihinlere yakınlaştırmaktan ibaret olduğunu gösterir. Alim yani dediğimiz anda kastedilen mana anlaşılıyorsa, Kadir dediğimiz anda kastedilen mana zihinde anlaşılıyorsa maksat hansı olmuştur. Çünkü onlar gerçekte Allah'ın isimleridir. Kalpler bu isimlerden Allah'ın kendilerinden yüce ve münezzet olduğu bir takım anlamlar aldığı ve anladığı için isimlendirmeye nefi harfi birleştirilmiş Böylece tevhid, açıkladığım gibi nefi'im zınnunda zaten ispatı, ispatın zınnunda nefi yapılmıştır. La ilahe, illallah dediğimiz gibi, önce hiçbir ilah yoktur sonra Allah vardır diyoruz. Bir şekilde orada ilah kelimesi geçiyor. Ama Allah onlardan farklı. Bunun gibi Allah'ın ilim sıfatı vardır ama bizimki gibi değil. Allah'ın kudret sıfatı vardır. Bizimki gibi değil. Benzer kavramlara, laflar kullanıyoruz. ama Allah için yüce bir anlam tespit ediyoruz. Bu dediğimize peygamberlerin ve kutsal kitapların Allah'ın isimlerini getirmeleri delildir. Burayı düzeltebilirsiniz, burada bir hata olmuş. Bir yerine delil olacak. Bu dediğimize peygamberlerin ve kutsal kitapların Allah'ın isimlerini getirmeleri delildir. Ne demek? Yani İncilde ve Tevratta da. Kur'an-ı Kerim'de de yüce anlamlar ifade eden Allah hakkındaki yerler var. Lafızlar farklı. Yani bu da bize e, lafız farklı olsa bile anlam yüce ise kullanabileceği bir delildir. Peygamberlerin getirdiği isimlerle, Allah'ın isimlendirmek Allah'ın yaratıklara benzetmeyi gerektirseydi, peygamberler tevhidini haks etme sebebi olurdu. Peygamberler de üstteki paragraf Kur'an-ı Kerim'i gösterdi. Bu paragrafta da hadis veya peygamber sözlerini düşünebiliriz. Hadislerde de kolayca kullanılan isimler, sıfatlar var. Eğer Allah'a isimlendirmek, Allah'ı yaratıklara benzetmek olsaydı, o zaman peygamberler tevzide ayrı bir iş yapmış olurdu. Oysa onların hepsi tek bir Allah'a ibadet etmeye ve yaratıcının birliğini tanımaya çağırmışlardır. Dolayısıyla peygamberlerin tanrılarının çöpünü ispat etmeleri, Allah'ın yaratıklara benzerliğini kabul etmeleri mümkün değildir. Yani e, peygamberlerin dilindeki Allah'a atölyelerin isimlerin farklı olması, sıfatların farklı olması, tanrıların çokluğu anlamına gelmezse, e, onlar Allah'ı bildikleri için bunu da kullanmışlarsa benzerlik e, çağrıştırmalı anlaşılır. Bu hata olsaydı peygamberler yapmazdı, Allah'ın isim sıfat kullanmazlardı. Sonucuna geliyor. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Ne var ki bu isimler? Onlarla isimlenen zatın, onlarla isimlendiği bilinen başkaları arasından çıkma ihtimali konusu olduğundan, peygamberlerin bu tür isimleri şu ilahi beyanla birlikte sunması münasip olmuştur. Bu isimler, Onlarla isimlenen zaten yani yüce Allah'ın, onlarla isimlendiği bilinen başkaları arasından çıkma ihtimali söz konusu olduğunda peygamberlerin bu tür isimlere şu ilahi beyanla birlikte sunmaları münasip olmuştur. Hiçbir şey onun benzeri değildir. Evet, Allah için alim, kadeh veya diğer isim sıfatlar kullandıktan sonra hiçbir şey onun benzeri değildir. Beyanı ile birlikte söylenmesi münasip olmuştur. Böylece Allah'la ilgili olarak şeylerin, şeyli basit ibireklere nefh edilecektir. Hiçbir şey onun benzeri değildir denildiği zaman, o zaman ee, Allah'la ilgili olarak yaratılmışlara ait özelliklerden Allah'tan nefh edilmiş olacaktır. Şeylerin şeyliği ile kastedilen ise ne demek ki şeylerin şeyliği? Yaratılmış özelliği demek yaratılmıştan özelliği. Örnek verirse arazlar sıfatlar, bileşik cevherler yani isimlerdir arazlar sıfatlarleşik cevherler ee, Bu da Arapçası ayan diye alabilirsiniz ee, Cevher için ayam kullanılıyor yani cisimlerdir sonra alemin uyularla algılanabilen bütün kısımlarının zorunlu olduğunu ve kendini yönetmekten aciz olduğunu halinin başlangıcından haber olduğunu Tabiatları gereği birbirini iten sıkların kendisinde ve kendisiyle dönüştüğü ve bir araya geldiği zaman ve mekan ölçüsünü bilmediğimizi gözlemleriz. Şimdi tekrar varlıkla ilgili konulara döndü. Oradan bir çıkarım yapacak. Alemin duyularla alakalı bütün kısımlarının zorunlu olduğunu ve kendini yönetmekten aciz olduğunu, evrenin zorunlu olduğu kendisini yönetmekten aciz olduğunu ailenin başlangıcından habersiz olduğu, tabiatları gereği birbirini iten zıtların kendisinde ve kendisiyle dönüştüğü ve bir araya geldiği zaman ve mekan ölçüsünü bilmediğimiz gözlemleriz. Böylece alemin kendi kendine var olmadığına, alemin yönetimine takdir eden zatın alemi bildiğini ve aleme gücü yettiğini anlarız. Burada nasıl izlemiyor burası? Yukarıda ayetler ve hadisler ve atıfla, isim sıfatların kullanılabileceğini söylemişti. Burada da o e, kastedilen mananın, âlim manasının, kudret manasının o yüce varlıklı olduğunla e, şahit alemden delil getiriyor. alemin zorunlu olması, kendini yönetmekten ayrıca olması, başlangıcından olması, alemde tabiata gereği zıt şeylerin bir arada bulunması, âlemde bir dönüşmenin olması, bir şeyler. Bunların hepsini gözlemleriz. Böylece bu gözlemlerden sonra alemin kendi kendine var olmadığına alemi yöneten ve takdir eden zatın alemi bildiğine ve aleme gücü yettiğine anlarız. Alem bu halde ise, kendi kendine yönetemeyecek halde ise ama zıttıkları falan barındırdığı için bir yönetici ihtiyacı varsa alemi o zaman alemi yöneten takdir eden zatın alemi bildiğini yani bilgi sahibi alim olduğunu aleme güç yettiğinin yani kadir olduğunu anlarsın. Zira alem kendi kendine rastgele olacak şekilde ortaya çıkmış değildir. Kendi kendine kuvvet olduğuna ve halin bilime delalet edecek şekilde de ortaya çıkmış değildir. Şu halde delili şahitte duyulur alemde olan mananın yani ilahi ismin varlığını kabul etmek gerekir. İşte burası en önemli isim. Ayette olmasaydı, hadiste olmasaydı bile e, alemde, şahit alemde Allah'ın alim olduğunu, Allah'ın kadir olduğuna e, delalet eden mana var. İşte bu mana sebebiyle Allah için alim, Allah için kadir. Bunları kabul etmek gerekir. Çünkü bu anlamı, yani Allah'ın alim olması, Allah'ın kadir olması gibi bu anlamları şahitten başka bir yolla bilmek mümkün değildir. Benzer şekilde eğer bu ondan aşağı birine bir olursa birinci iş ona döner. Bütün bunlar da zikrettiğimiz şey gerektirir. Benzer şekilde eğer Allah'tan aşağı birinin tekbiriyle bunlar oluyor olsa yani evrendeki herhangi bir güç kudret bunu yapıyor olsa o zaman Tanrı'nın sıfatı ona atfedilmiş olur. E, bu şekilde devrik gibi başa döner olamam diye için alem Allah'ın alim olduğuna, kadir olduğuna dair mana, ilanet olması Allah'ın alim kadir olmasını kabul etmeye gerektirir. Bu da işte gözden olarak alemden delil. Batıniler Allah'ın alim, kadir gibi isimlerini akıl ve nefs gibi birinci müdde ve ikinci müdde'ye ilk ve ikinci aracısı yaratılana yormuşlardır. Yusuf Hocam Mikrofonu sahip mi? Evet hocam sesim geliyor mu acaba? Aynen. Buradan sonra senin kısmın. İstersen sen okuyabilirsin. <gülüyor> Olabilir hocam. Yalnız e, Tabii. Sadece size kulaklık takmıştım. Onu çıkarayım. Şu, Şu an uzaklı... ses geliyor. Geliyor. geliyor. Tamam hocam. Taraf da aynı şekilde değil mi? E, nasıl hocam? Şu yukarıda okuduğumuz kısımda. Allah için şey, alim, kadir hiçbir şekilde isim veremeyiz. Bu da evet. yine Sicistani ve İsmaililerin görüş değil mi? Ee, İsmaililerin görüşü ama Sicistani hocam tam böyle demiyor. Onun durumu biraz daha farklı. Sanırım bu nesefi olabilir. Sicistani'nin hocası veya daha öncesi olabilir. Hmm. Ben biraz e, bu ara programla uğraştığımız için ders programlarını yapmaya hmm. çalışıyorduk. Çok bakamadım. Biraz batabildim. Tamam. Bir manide biraz benzerlik gördüm. Ama Kirmani geç hocam, Maturi diye göre. Geç. Daha ee, önce, önce olmasın yani, Sicistani veya Nesefi. Yani, yani Nesefi olabilir. Nesefi'nin de elimizde şeyi yok. Yani hiçbir eseri günümüze ulaşmamış. Ama Hı. o olabilir. Çünkü o baya nam salmış biri Bu Buradaki müpte meselesi Sicistani'ye gidiyor gibi. Şimdiki kısım. Evet hocam, benzerlik var dediğim gibi muhtemelen Nesefi'den alınma, Nesefi'nin etkisi. Belki de başka İsmail'ler de var o dönemde. Şöyle Mes mesela e, müpteh, tamam da şu ikinci müpteh diye geçiyor mu Silistani'de? Ee, yani tam olarak böyle geçmese bile şey böyle, Maturidi bunu böyle yorumlamış olabilir. Hmm. Çünkü e, şeyden, e, Plotinus'tan alınma bunlar hocam. iki tane ruhani varlık var. Daha sonra bilir biliyorsunuz, biliyorsunuz Farabi'de bunlar onlar kadar yükseliyor. Evet. ve hatta Farabi bir yerde bunların sayısının bilinmediğini söylüyor. 10 diyoruz bu şey diyor işte. Çoklu kinaye. Efendim? Kesetten kinaye. Evet yani ama eee şeyde Plotinus'ta iki tane var. Sicis'te de iki tane var. Bu ikisi ikinci akıl diyorlar bazıları. Sicis genelde nefs diyor. Hatta genelde demeyeyim tamamen nefs diyor. Sadece bazen tali diyor. O da sonradan gelen anlamında şey genelde birinci birinci akıl veya ikinci akıl. İlk akıl her şeyi kapsayan bir daire gibi anlaşılıyor Sici Sani'den. Tamam. Ona mübda deniyor. Mübda denmesinin sebebi de ibda ile yaratılması. yoktan, yoktan yaratılması. Tamam. Yani o tamamen her şeyi kendi içinde barındıracak bir şekilde yaratılıyor. İkinci mübda dediğimiz yani mübdi olan Allah'tan ikinci olarak yaratılan e, şeyin de aracılığıyla, aklın da aracılığıyla, yani birincisinin de aracılığıyla yatıran e, nefste ise akıl onun içinde yayılıyor. Bu, bu yüzden ona e, in, yani da yaratıldı deniyor. Aklın hmm. yani bir parçası gibi bir şey bu hocam. O da kapsayıcı. Yani hmm. akıl onu yaratıyor bir çeşit. O da bütün alemi kendi içinde barındırıyor. Bu durum biraz böyle. Aynen. İnşallah sen şu e, biraz rahatla da e, buradaki atıklardan bir mukayese edelim. Yani Sıristaniye mi, mi, rahat, geriye mi gidiyor? Burada akış tamamen e, İsmaililer. O evet hocam, onlar. Senin, aynı, ye, aynı yerde de muhtemelen yaşıyorlar birbirlerine yakın yerlerde. İsmaililer o dönemlerde baya, bayağı bir şeyler, etkiler. Evet. Evet, evet hocam, şey yapıyorlar onlar. E, etkilemiş olmalılar. Evet. E, Yanlış çeviriyi ben Arapçasına baktım hocam Çeviri tam tam karşılamıyor <gülüyor> onu onu söyleyelim siz fark etmişsinizdir. Aynen şimdi şöyle oldu biz hocayla da görüştük mütercim hocayla metin bitsin dedi siz okumayı o da açmış videolardan izlemiş bittiği zaman notlarınızı bana verirseniz ona göre baştan bir gözden geçireyim hmm. müdahale edebiliriz dedi buralara özel bir çalışma ihtiyacı var yani evet. şimdi tırnak içinde anlatılan yerler var. Oranın başka kaynaklardan kontrol edilmesinde fayda var. Yani oradan nasıl gelmiş. E, tırnak içindeki alıntılı yerlerin tercümesi önemli. Dolayısıyla e, buralar minnetsiz hocam okurken baştan sonra bittikten sonra e, tekrar hocayla görüşürüz. İnşallah hocam. Bu, okurken ilgili yerlerde siz e, müdahale edebilirsiniz. Olur mu? Olur hocam. Tabii. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Yani bunu bir ara çalışırız inşallah. Evet, Muhatür değil. Aktarımda bulunuyor, kılak içinde. İşte bunlar e, objektif bir aktarım mı yoksa çarpıtarak mı aktarıyor? Obje, objektif olarak aktarıyorsa e, araştırılabilir. Ya yani kimden gelmiş olabilir? İşte sivilizasyonun eseri mi? Sadece buna yönelik e, imamateür dilin e, İsmaililere yönelik görüşleri diye çalışma yapılabilir inşallah. İnşallah. Tam. Fatihiler e, alim, Kadir gibi isimlerini akıl ve nefs gibi birinci müdde ve ikinci mülte İlk ve ikinci araçsız yaratılanlara yormuşlardır. İlk akıl veya ikinci akıl diyebiliriz. Bunlara yormuşlardır. Onlara göre bütün alem akılda görünür. Nefis ondan destek alır ve heyyulayı destekler. Onlar şöyle söyler demek için de. Akıl iptal ile, araçsızcısız ve maddesiz yaratma ile var olmuştur. Var olacak her şey onda belirmiştir. Burası doğru değil mi? Çarpıtma yok burada. Yok hocam çarpıtma yok. O belirmiştir derken aslında e, tohum halinde var olmuştur demek. Yani, yani temel geçiyor da bu belirmiştir diye çevrilmiş. Basit o kuvve halinde hocam. Aklın içinde bütün varlıklar yaratılmış. İşin İsmail'lerin ayıran yön biraz bu. Yaratma ondan sonra aklın altında gerçekleşiyor. Allah Hı. alem ile ilgilenmiyor artık. Tamam yani, yani e, Allah İbdia ile e, ilk aklı, yani müttevül evveli yoktan yaratıyor. Evet hocam. E, müttevül evvel olan o ilk akıl kendi içinde her şeyi içerdiği için diyelim, ondan da alem imbisar, imbiyas etmiş, e, ya, halk edilmiş oluyor. Evet hocam, halk, halk daha doğru. Evet. E, onlar şöyle söyler, akıl, ibda ile, aracısız ve maddesiz yaratma ile var olmuştur. Var olacak her şey... Onda belirmiştir. Onda bulunmaktadır da diyebiliriz. Evet. Ne olacağını bilmeyenin ya da onu ortaya çıkarmaya gücü yetmeyenin ya da onun ortaya çıkmasını irade etmeyenin onu iddia ile ortaya çıkarması imkansızdır. Matur'da burada şuraya gitmeye çalışıyor. E, Allah'a isim ve sıfat vermeyiz iddialarına karşı. Yani siz bu şekilde bir yorum yapıyorsunuz ama e, bu şekilde bir yaratmanın olabilmesi için yaratan kişinin ona gücü yetmesi gerekir. onu irade etmesi gerekir. Kudret olmadan, irade olmadan e, müptevül evvelin ortaya çıkması nasıl mümkün olabiliyor tarzında onları sıkıştırmaya çalışıyor. Ne olacağını bilmeyenin ya da onu ortaya çıkarmaya gücü yetmeyenin ya da onun ortaya çıkmasına irade etmeyenin onu ibda ile yaratması imkansızdır. Dolayısıyla ibda ondan tabiatlı bir şekilde fiilin çıktığı gibi farkında olmadan ve bilmeden ve ona güç yetirmeden çıkar. Bu durumda allah Teala ona göre e, teşbih endişesiyle sıfatlar ve isimleri kendisinden nefledilmesi halinde tatil sınırlar içine girer. Fiilsiz, işlevsiz hale gelir. Ve hiçbir şey ona delil olmaz. Ondan sadece taklitle bahsedilebilir. Bu da imkansız bir durumdur. Burada Cud mu diyorlardı, ondan açıklaması, ee, Allah'tan e, e, müpteyül evvelin ortaya çıkması? Cud biraz daha farklı hocam. Cud bütün varlıklara gelen şey de, işin e, yani şurada ne olacağını bilmeyenin ya da onu ortaya çıkarmaya güc etmeyenin derken, e, ilim var, hudret var, irade var. Sicistani'de bu üçü de var. Aslında de ilme çok önem veriyor. Allah'ın yoktan yaratması için önceden bilmesi lazım irade hmm. etmesi lazım ve yaratmaya kudretinin olması lazım diyor. O da bunu diyor. Yani burada bu suçlamalar sigistaniye gitmiyor. Benim kafamı karıştırma hocam. Dolayısıyla ibda da... hmm. O zaman işte nesefiye bakmak lazım bir şekilde. Yani varsa ona atıflar falan Yani işte tam şu şey kısmı anlamadım hocam. tabiatlı bir şeyin fiilinin çıktığı gibi farkında olmadan bilmeden ve ona güç yetirmeden çıkar. Bu sudur bildiğim kadarıyla evet, evet. İsmailler bunu bu şekil söylemiyorlar hocam yani Kirmanya'da baktım hmm. ee, al, yani bu bilemedim o o dönemde e, Maturid'in şey yaptığı alıntıladığı daha aşırı bir neoplatonist bir İsmaili olabilir. <gülüyor> Burada da biraz benim anladım şöyle ee, açıkça isim ve sıfat kabul etmedikleri için yani bizim biz zati ilim kudret gibi isimleri veya sıfatlara teşbihe düşer diye kabul etmedikleri için sizin sözünüzün e, neticesi buraya çıkıyor gibi demeye getiriyor herhalde. Hmm. Farkında olmadan ve bilmeden. Evet, evet. Böyle e, hocam, e, bu iddia kısmında ilim, kudret, sigistani kabul ediyor dediniz ya irade. Evet hocam. Allah'ın sıfatları kısmında da açıkça sayıyor mu? Yoksa orada teşbih olur diye hiç bir şey söylemiyoruz mu diyor hocam kesinlikle Allah hakkında konuşulamaz ama Allah'ın iradesini açık bir şekilde belirtiyor e, iddianın içinde i̇şte Burası çelişki olmuyor mu yani sıfatlar kısmında hiçbir şekilde Allaha hiçbir şey söyle verilemez benzerlik deyip de e, e, ibdayı anlatırken irade ilim var demesi bir çelişki olmuyor mu çelişki var hocam Evet yani fazlasıyla belki, var Hatta belki ona dikkat çekmeye çalışıyorum yani siz Allah sıfatları kısmında bir sıfat verme, vermeyiz, verirsek teşvihe düşeriz diyorsunuz. İbdiayı açıklarken de iddia işte ilim, irade kudretle oluyor diyorsunuz. Bu bir çelişkidir. Belki oraya demeye getiriyor. Muhtemelen şey de olabilir hocam. Yani şu görüşler Nesefi'nin görüşleri de olabilir. Olabilir. Çünkü Nesefi'nin bir, bir yerde denk gelmiştim. Başkasının alıntılanmasıyla şu an Hattüsli galiba Nesefi'nin biraz sudura daha yakın olduğu e, geçiyordu orada. Hı -hı. Hocam şu an ileride vaktim olursa bir şey düşünüyorum bu hanefi materyal, geografiye ait kitapları bir veri tabanına yükleyip e, kelime, cümle araması şeklinde kullanma gibi bir proje var aklımda. İleride böyle olursa İsmaili metinleri, hanefi materyal metinleri, felsefi metinleri hepsini yükledikten sonra bunların teyidine arayabiliriz. Yani bu ifade hakikaten tanaksız bir kısım kimden geldi kim söyledi. İnşallah hocam. Tamamdır inşallah. Ee, devam edelim. Ayrıca şöyle söylenir. Allah onun ismini bir başkasının isminde. Ee, dolayısıyla iş bu ismin Allah'ın akılın ismi olduğuna, Rahman'ın ise nefsin ismi olduğuna varır. Onların öğretisi buna dayanır. Onlar Allah'ın yaratıklara benzetme korkusuyla isimden kaçınır Sonra da mahvoldur el ile, Rahman ve Rahim ismiyle saylamayacak çoklukta başka varlıklar ve sayılması zor cüdder haline getirirler. Dolayısıyla onlara göre Peygamberler sanki terhidde değil, pek çok varlığa ibadet etmeyi getirmiştir. Kendisinden yardım isteyecek olan ancak Allah'tır. Bu Allah isminde mi kullanıyorlar? Aslında Sicisani kullanıyor hocam ama isimden bahsedince bunlar Allah'ın hadleridir diyor. Aynen bu Maturid'in ifadesi doğru. Yani açık açık ben görmedim Sicisani'de bu aklın ismidir, nefsin ismidir diye ama biraz anlam oraya gidiyor ve gerçekten nefsi, aklı biraz tanrı gibi kabul ediyorlar hocam. Yani bu artık açık bir şey. Güzel özetlemiş. Tamamdır. Sonra Batınilere Allah'ın ismi yoktur. Dediklerinde şöyle sorulur. Burada tırnak içinde Allah'ın ismi yok. Evet. Dediklerinde şöyle sorulur. Allah'ın zati ismi ve zati sıfatı yoktur. Cümlenizle ne kastediyorsunuz? E, bu durumda onlar onun ismi yoktur diyerek meramlarına ifade edemez bir duruma düşerler. Ve Allah zati ismi olmayandır. Sözleri de geçerliliğini yitirir. Sonra onlar Allah'ın başkasına nisbetle aracısız yaratma ile aracısız yaratan gibi ismi olduğunu iddia ederler. O müpteyin illetidir. O malül veya illet değil, illetin yaratıcısıdır. Çünkü her malul yeri gelir illet olabilir. O müpteyin illetidir. Bu bu şey e, yani, şeyde de yok. İsmaililerde yok. İllet olduğunu kabul etmiyorlar Allah'ın ben buraya not aldım senin kitaptan da. Sigistani Tanrı alemin illeti değildir diyor. Evet hocam. Ee, ama şey diyebilir miyiz? Tanrı alemin illeti değil, Tanrı e, müptevül evvelin illeti de diyebilir miyiz? Yok hocam. Alem müptevül evvel aynı şey zaten. <gülüyor> aynı. Şundan evet. dolayı diyorum yani e, iddia ile yarattıklarında e, illet kabul edip, halk ile yaratıranlarda illet kabul etmiyor mu acaba? Yok illet hepsinde var ama ilk illet önemli burada. İlk illet, şey filozoflara göre Allah'tır. Ama İsmailler Allah olduğunu kabul etmiyorlar. Sicistani bir ara formül bulmuş işte emir diye. Hmm. Ama Kirmani'de mesela illet aklın kendisi, kendisi ibdaan da kendisi, illetinde kendisi. o çok ilginç bir şey var hocam bunun. Şuradaki ifadelerle kim neyi kastediyor? O müddetin illetidir. O bu değil, malul veya illet değil, illetin yaratıcısıdır. Malul veya illet değil, illetin yaratıcısıdır. Çünkü her mal, o ile başlayan cümle matür diye ait gibi. O malul veya illet değil, illetin yaratıcısıdır. Çünkü her malul yeri gelir illet olabilir. Bu taraf anlaşılıyor, matürünü görüşü. ama şurayı bir tırnak için aldım. Hocam Arapçasına, Arapçasına bakmak lazım. Tam olarak ne diyor? Şöyle yapalım bir dakika 150. Şimdi bunu mütercim de yazmış kullanılan aktarılan ifadeler nerede başlayıp nerede bitiyor tam ayırmak zor diye bunu bir bakarız inşallah. Allah'a bir başkasından hareketle isim nisbet ettiği için batiniye sorulur. Ekran gitti ama şu an... Bir dakika, bir dakika. Gelin. Gel, Bu okuma bittikten sonra e, yani, hangi e, anı takıma ait, nerede başlıyor, nerede bitiyor anlaşılmıyor. Bu zorluktan dolayı da çok çift koymamışlar. Yani bunu not alırız. Mütüyecim de tekrar bakar, biz de bakarız. Şimdi burada başlayan tırnak sondan bitiyor. Çift virgülden bitiyor. Ben de tam çözemedim. Şey ee, Allah'a bir başkasından hareketle isim Nispet ettiği için batı niye sorulur? Allah'tan başkasının ona Nispet ettiği isim zati isim nedir? Yoksa o başkasının izafe ettiği bir isim midir? Hayır, zati isim değildir. Derse başkalarından olsun, illet veya malin olsun, dileti isimle onu isimlendirebilir Zira bir başkası sebebiyle o ismi hak etmiştir. Çünkü batini Allah vardı, illet ve malul yoktu demektedir. Allah vardı, illet ve malul yoktu. Bu cümleyi hatırlıyor musun? Bir Yani hocam Allah ezelidir, illet değildir, Ma malul yoktu ne demek? Zaten Allah illet veya malul değildir. Bu kabul edilen bir şeyle. Maturid de bunu söylüyor. Aynen. Ama burada ne, ne demek istiyor anlayamıyorum hocam. Bat, çünkü batini Allah vardı illet ve malib yoktu demektedir. Yani şöyle Allah vardı hiçbir şey yoktu. O isti. E, bu Aynen. takdirde Allah'a mübdi denilmesi hakikat değil. Zorunlu olarak mecaz yoluyla vaydi hmm. olmuştur. Yani herhangi bir şey yaratıl, yaratmadığı için ona mübdi denemez. Diyor. Yaratıcı değil evet. çünkü. Bu ismi bir başkası onun için zorunlu kılmıştır. Halbuki ondan bu isimlendirmeyi gerektirecek bir şey olmamıştır. Ee, şöyle derse ondan ibda aracılısız yaratma sadır olmuştur. Bunu söylüyorlar zaten değil mi? Evet. Şöyle denir, ibda aracılısız yaratma önce yok iken sonradan sadır olmuştur. Dolayısıyla iddianın kendisi onun sayesinde, acaba hangi yönden var olmuş ki müddi ismini onun için gerçekleştirmiş ve gerektirmiş? Şu halde ibdanın yine bir ibda ile var edilmesi gerekir ve bu sonsuza kadar tesellü eder. Bu da imkansızdır ve bunu benimsemez. Dolayısıyla ibdanın Allah'ın zatıyla olması ve ezelde müddi olması gerekir. Bu demektir ki zatı isim onun için zorunlu olarak gerektirmiştir. Bu Yani şey biraz da mutezileye cevap gibi Hocam bu Allah ezelden beri yaratıcıdır diyor ee, Hani tekviğin sıfatı da var ya Siz daha iyi biliyorsunuz evet, evet. Yani sonradan yaratıcı olmamıştır Burada İsmail'lerin sonradan yaratıcı olduğuna dair Şey yaptığını söylüyor Sicistani bunu biraz o şekilde değil de Allah'ın mübdiliği bizim açımızdan Diyor Zaten Allah'a müb mübdi dememiz Bizim onu sadece ibda üzerinden bilmemizin Bir sonucu gibi bir şey bu Doğru yani aynısı şeyin dediği gibi başkası tarafından zorunlu olmuş ona isim. Yani biz bir biz isim veriyoruz ona yoksa kendisi onu kendini mübde diye tanıtmıyor gibi diyebiliriz hocam. Hı, evet. Buralara ayrıntılı çalışmakta fayda var. İnşallah hocam. Terama yaptım. Buna dair bir çalışma da yoktu. Maturidi'nin İsmaililer aktifleri veya Fatimiler aktifleri ve buna dair bir şey. Şeyh Ebu Manzur, Allah ona rahmet etsin, söyle demiştir. Bize göre asıl olan şu. Mutlak isim teşbihe sebep olmaz. Alim, kadir veya diğer isimler mutlak olarak isim teşbihe sebep olmaz. Çünkü şahit de bütün zıtlar isim altında yer alır. Hayat, ölüm, ışık, karanlık, kötülük, iyilik, küfür, iman gibi. Her şeyin ayrı ayrı ismi vardır. Salt isimle benzeşme, benzeşme olsaydı hiçbir zıtlık bilinemezdi ve isimlerde farklılık olmazdı. Dolayısıyla şu sabit olmuştur ki isimler, isim olmasaydı hakikatleri bilinemeyecek olan farklılık ve benzerliği ifade etmek için vaaz İsme ait olan ve anlaşılan anlam nef bildiğinde dahi isim benzerliği sebebiyle şahitte varlıklar arasında benzeşme oluşsaydı, Ulvi ve Süfli alem birinci müdde ve ikinci müdde isimlendirilmesi dahi yine aralarında benzeşme olurdu ve onların isimli olduğunu iddia ettikleri zat ile onun dışındaki arasında bütün varlıklardan ismi nefe edilmesi yönünde benzeşme olurdu. Batini yaratıklardan biri sözünde dahi teşbihin nefini görmektedir. Her ne kadar birlerin ismi yönünde benzerlik olmuşsa da Burası ne yapmaya Hocam hiç anlamadım. <gülüyor> yani bir daha üstünden geçmek lazım. Eğer vakit kaybı olmuyorsa bir daha okursanız. Şimdi şöyle e, bu İbdia ve hak alemin ortaya çıkışını düşünmezek İsmail'lerde isim bahsini düşünsek sadece. Onların temel görüşü neydi? Allah'a isim kullanmak benzerlik teşvik gerektirir. Kullanmayalım değil mi? Evet. Tam o ifade nasıldı? Senin kitapta geçen kalıp ifade vardı. E, i̇simle ilgili mi hocam? Aynen, aynen. İsimlendirmeyi Allah hakkında bir şey söylemeyi isterdim. Bir bakayım hocam. Açık bende ama nereye gitti? E, Tanrı'nın hadleridir mi diye hocam? Onu mu dediniz? E, Allah hakkında hiçbir isimlendirmeleri kullanmayız gibi bir görüşler vardı. Ben Şimdi buradaki, buradaki e, anlatmaya çalıştığı şey mutlak olarak bir isim kullanıldığı zaman işte Alim Kadir, Hayat Öldük ışık Karanlık bu e, teşbihe sebep olmaz. Dolayısıyla Allah hakkında Alim Kadir ve diğer isimleri sıfatlar kullanmamız teşbihi gerektirmez. E, siz Batemiler e, bunlar kullanmamız teşbihi gerektirdiğini Söylüyorsunuz, söylediğiniz yanlıştır demeye getiriyor. Ve kendilerine de aynı şeyi delil olarak kullanıyor. Siz de birinci müdde, ikinci müdde diye kullanıyorsunuz. Siz de kullanıyorsunuz, neticede diyor. Vatimcilerin tam görüşü neydi bu? Allah'a isim ve sıfat kullanmakla ilgili. Anlayamadım. Hangisi hocam? Silisani'nin Allah'a isim ve sıfat vermekle ilgili kullanmakla ilgili bir üşü. Ee, yani Allah hakkında konuşulamaz hocam. Eğer A onu diyorsun. Evet yani onun tam Arapça olarak söylüyorlar. Allah hakkında konuşulamaz. Ee, hatırlayamadım hocam valla. Yani Allah hakkında konuşulamaz derken yani ayette geçse bile Geçenleri bile söylememek. Değil mi? E, tabii tabii. O ayetleri çok farklı anlıyorlar hocam. Biraz akla şey yapıyorlar. Birinci akla veya nefse. Bazı şeyleri akıldan bazı şeyleri nefsten bahsediyor. Orada akılasılıyeten yani, aslında Allah değil. Evet. Anlaşıldı. Yani burada dediğiniz gibi Allah hakkında konuşulamaz görüşlerini eleştiriyor. Sonra şey de şey de diyor orada. Yani Allah hakkında konuşamıyorsunuz ama Birinci aklı isimlendiriyorsunuz, ikinci aklı Vesufi Alemi. Onlarda da sorun olur eğer böyle derseniz demeye getiriyor. Aynen aynen, aynen, aynen. Yani ayette olanları kabul etmiyorsunuz. alim kadiri ama diğer tarafta birinci mülte, ikinci müddet diye kullanıyorsunuz. Bu çelişkili. Buna dikkat çekiyor. Sonra batiniye. Ben diye yazdım. Öyle mi sana soracağım? İbdia illettir ve şey olarak nitelenmez. Zira şeyler onun sayesinde var olur. Bütün araziler de alim, kadir olarak nitelenmez. Bu sana batini diye birine atış yapıyor. Ne çalıştırıyor? Biraz daha kirmaniye benziyor hocam da. Kirmaniye, Siz, kirmaniye göre illet emir. İbda değil. İbda hep, her şeyi kapsayan bir şey. şey olarak ibda hakkında başlığı var ama şey der mi demez mi ona bir bakmak lazım tekrar hocam. Hı, tamam. İbda illettir ve şey olarak nitelenmez. Hı tira şeyler onur sayesinde var olur. Bütün araziler de alim, kadir vesaire olarak nitelenmez. Şimdi bu Maturidi'nin görüşü olmalı. A Araz alim kadir olarak nitelenmez. Şimdi arazlar alim kadir olarak nitelenmez. Ya yani biz zatları böyle nitelendiriyoruz, arazları değil. Evet. Yani Örnek ben buraya kadar e, Batı'nın iyi atfettiği kısım diye aldım. Hmm. Buradan sonra da ismin ispatı benzeşme gerektirseydi, aynı şekilde zikrettiğim yönden ismin nef yedilmesi halinde de benzerlik gerekirdi. Çünkü herkes isimsiz olurdu. Bu arada maat Evet. İşte e, Arapçasında da, Türkçesindeki sıkıntı burada. Atfedilen şey, yani görüş nerede başlayıp nerede bitiyor? Neresi Batı'nın görüşü, neresi maat görüşü? Onu biraz düşünerek ayırmak gerekiyor. Evet. E, Batı Batiniye göre iddia illettir. Ve şey olarak nitelenmez. Zira şeyler onun sayesinde var olur. Bütün araziler de alim, kadir olarak nitelenmez. İsmin e, ispatı benzeşme gerektirseydi aynı şekilde zikrettiğim yönde ismin nefkedilmesi halinde de benzerlik gerekirdi. Çünkü herkes isim soruldu, Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Buraya kadar, bu öncesinde okuduğumuz haftalarda da vardı, batınlileri atıflarla gelen yerler. Burada bitiyor gibi. Ee, 21. Allah evreni niçin yarattı? Sorusuna verilen cevaplar. Esirgen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başları, övgü bize verdiği nimetlerin çokluğu ve yararların büyüklüğü sebebiyle hak ettiği şükür ve evgülerin sınırı olmayan Allah'adır. Ondan bizi en doğru maksatlara, bizi en doğru maksatların yoluna girmeye başarılı kılmasını dileriz. Ebu Mansur Allah'a rahmet eylesin şöyle demiştir. İnsanlar şu soruya farklı cevaplar vermişlerdir. Allah, yaratıkları evreni niçin için yaratmıştır? Birinci grup şöyle demiştir. Bu soru yanlıştır. Böyle bir şey sorulamaz. Çünkü Allah hikmet sahibidir. Fiilinin bir amacı vardır. Ezelden beri bilen zengindir. Fiilinin hikmetinin dışına çıkması mümkün değildir. Çünkü fiilin hikmetinin dışına çıkması ya da failin hikmeti bilmemesi sebebiyle ya da hikmet yorumunu tutması halinde faydayı elden kaçırmak korkusu sebebiyle olabilir. Oysa Yüce Allah bilgisiz değil, bilendir. Gidermek suretiyle fayda elde edeceği bir ihtiyaç hali kendisine ilişmez. Bu yüzden fiilinin hikmet yönünden ayrılma ihtimali yoktur. Bu yüzden fiilinin hikmet yönünden ayrılma ihtimali yoktur. Niçin? Sorusunda ise hikmet yoktur. Hangi sebeple, hangi gerekçeyle, niçin, niye ihtiyaç duydu gibi çağrışım yaptığı için, niçin sorusunda hikmet yoktur. Bu yüzden aziz ve celil olun Allah kendi fiilinden oyun ve eğlence tevehümüne şöyle uygularak nefretmiştir. Biz göğü, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Şu ayete kadar Allah yaptığından sorumlu tutulmaz. Onlar ise sorguya çekileceklerdir. Böylece Allah, Enbiya Suresi 18. ayette Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size buyurarak Allah'ın ihtiyaç sahibi olduğunu veya fiili fiilinde sefizlik bulunduğunu sanan kimseleri kınamıştır. Birinci görüş, bu soru yanlıştır. Niçin için sorusu yanlıştır? Çünkü Allah hikmet sahibidir. Hikmet sahibine hangi ihtiyaç sebebiyle geldik? E, Gereklilik sebebiyle niye, niçin sorusu sormamaz. Birinci görüş bu. İki, mutezireden bir grup şöyle demiştir. Allah en uygun olanı asla uygun görmüş ve öyle yapmıştır. Onun en uygun fiilinden ise sual alınmaz. Allah en uygun olanı görmüş ve öyle yapmıştır. Onun en uygun asla bilimden sual olunmaz. Şeyh Ebu Mansur Allah'ıma rahmet eylesin şöyle demiştir. Bu sözde en uygun tabiri ile ancak hikmet kastedilir. Dolayısıyla bu görüş birinci görüşte aynı noktaya varır. Allah en uygun olanı görmüş ve öyle yapmıştır. Buradaki en uygun olanla hikmetli olanı yapmıştır kastedilirse e, o zaman birinci görüşte Muhtazire'nin bu görüşü aynı noktaya varır. Bu grup en uygun terimiyle bir başka anlamı kastediyor ise en uygun olanı bilmek için söylenen söz, yani en uygun nedir sözü, niçin yaptığı sözüyle aynı anlama gelir. Şimdi birinci yukarıda ne demiştim? Niçin sorusu Allah'a gerekçe sebep sorma anlamına geldiği için anlamsız demişti. Dolayısıyla mutezile eğer en uygun olanı görmüş, yaratmış derken, en hikmetli yaratmış kastediyorsa birinciyle aynı anlama gelir. Problem yok. Ama en uygun terimiyle bir başka anlamı, hikmete uygun olandan bir başka anlamı kastediyorlarsa en uygun olanı bilmek için <gülüyor> söylenen söz yani en uygun nedir sözü, niçin yaptı, Sözü aynı anlama gelir. Ayrıca ona en uygunu yapmasının şart koşulması hakkında Allah'ın en uygunu yapması nereden icab etti bunu gerektiren nedir diye sorulur Aslında mutezile Allah alemini için yarattı sözünden en uzak durması gereken kimselerdir Şimdi burada e, Allah' en uygun, uygun görmüşü yaratmıştır en hikmetli yaratmıştır anlamına itiraz etmiyor ama Onun dışında bir anlam kastediyorlarsa o anlama itiraz ediyor, aynen niçin yarattı, e nereden icap etti, e bunu gerektiren nedir anlamına geleceğini düşünerek itiraz ediyor. Mu'tezile, Allah alem için yarattığı sözünden en uzak durması gereken kimselerdir. Çünkü en uygun olan için şart kılan şey onlara göre bozukluğun, uygunsuzluğun şartı da olabilir ve bu bununla en büyük bozukluk, uygunsuzluk gerçekleşebilir. Oysa hikmet olan bir şeyin sonradan sefirlik olması mümkün değildir. Hikmet olan bir şeyin sonradan sefirlik olması mümkün değildir. Çünkü en uygun anlamı başkası için en uygun olmaktır. Ancak onlara göre en uygun sebebiyle bozukluk, uygunsuzluk olabilir. Hikmetin anlamı ise isabettir. Yani her şeyi yerli yerine koymaktır. Bu da adaletin anlamıdır. Ve Allah'ın fiili adaletin dışına çıkmaz. Bu daha bir de geçmişte. Maturdi kelamı hikmet üzerine kurulu. Muhtazile kelamı adalet üzerine kurulu. Ama bunların tanımları aynı. Hikmet de her şeyi yerli yerine koymak demek. Adalet de her şeyi yerli yerine koymak demek. Bu anlamda maturilerin görüşleriyle, muhtezilerin görüşleri çoğu yerde birbirine çok yakın. Sadece kavram farklılığı var. Aynen burada olduğu gibi, birinci grup görüşü, muhatörlüklerin görüştüğünü anlayabilirsiniz. İkinci görüşte, muhatörlüklerin görüşü, ona da itiraz etmiyor. En, olanı, yaratmayı, en hikmet kullanımı yaratmak anlamına itiraz etmiyor. Ama bunun dışında, niçin yarattı, niye gerek duydu gibi, eksiklik Allah için eksiklik anlamı içerebilecek anlamda sorulmasına, cevap verilmesine karşı çıkıyor. Hikmetin anlamı isabettir. Yani her şeyi yerli yerine koymaktır. Bu da adaletin anlamıdır ve Allah'ın fiili adaletin içine çıkmaz. Bu şöyle demiştir. Allah zatıyla yaratandır. Çünkü yaratan ismi övgü ve yücelik ismidir ve Allah'ın bu ismi bir başkası sebebiyle hak etmesi mümkün değildir. E çünkü bu takdirde yazılmış çeviride ben böylesi ise yazdım. Çünkü yaratan ismi övgü ve yücelik ismidir ve Allah'ın bu ismi bir başkası sebebiyle hak etmesi mümkün değildir. Böyleyse kendisine fayda sağlamış olur. Eğer yaratan ismini bir başkası sebebiyle hak etmişse buna kendisine fayda sağlamış olur. fiile bu nitelikte olan kimse ise muhtaçtır. Allah'ın başkası sayesinde değil, zatıyla yaratan olduğu sabit olduğu için yaratan olmaması kesinlikle mümkün değildir. Burayı da altımı çizebiliriz. Allah başkası sayesinde değil, zatıyla yaratan olduğu için, bu da sahip olduğu için, yaratan olmaması kesinlikle mümkün değildir. Allah niçin yarattı? Sorusu ise tıpkı Allah'ın niçin gücü yetti? Allah niçin bildi? sorusu gibi sorulması imkansız bir sorudur. Bir grupta şöyle demiştir. Allah cümlet ve kadir olduğu için cümletliği taşmakla nitelenmesi gerekmiştir. Allah cümlet ve kadir olduğu için cümletliği taşmakla nitelenmesi gerekmiştir. Bu yüzden Allah'ın kendilerini yaratmakla karşılıksız veren ve cümletliğini üzerlerine taşan olacağı yaratıkların var olması gerekir. Ayrıca Allah kadirdir fiil gerçekleştirmeyen bir kudret ise boşa gitmiş demektir. Allah bu yüzden âlemi yaratmıştır. Bir grupta şöyle demiştir, Allah cümet ve kadir olduğu için cümletliğini taşmakla netelenmesi gerekmiştir. Bu yüzden Allah'ın kendilerini yaratmakla karşılıksız veren ve cümletliğini üzerlerinde taşan kulacağı yaratıkların var olması gerekir. Cümletliğin yansıyacağı, Kadir'in yansıyacağı varlıklar gerekir. Ayrıca Allah Kadir'dir. Fiil gerçekleştirmeyen bir kudret ise o gitmiş demektir. Allah bu yüten alemi yaratmıştır. Bir grup da böyle demiş. Hocam bu bir grup sudurcular mı acaba? Çünkü e, kudret bilinin kullanılmasa <gülüyor> sanki burada bir zorunluluk var gibi ya. İradesizlik <gülüyor> sanki. Hani yani. o kudret zaten var olması ve kullanılmak zorunda gibi ya. Ya bunu kime affettiğini bilmiyorum ya. Ya bunları, e, özel çalıştırabilir. Yani bu grup da. Bunlara özel çalışılabilir. Bu grupta kim kazdi? Şu, şu grupta kim kazdi diye. Hocam şeyde var. Plotinus'ta şu durum biraz var. Sicistaniye Cud diye geçmiş. E, Plotinus'ta Allah o kadar mükemmeldir ki taşar diyor. Yani taşmama gibi bir durum söz konusu olamaz diyor. Bu biraz o koku var ama ondan etkilenmiş bir Müslüman grup olabilir. yani Yusuf ya, tabi... Hocam e... Bu cömertlik derken Cud kısmını kastediyor? Evet hocam Cud'u söylerken de Sicisani bunu diyor. Allah'ın Cud'u bütün varlıkların üzerine taşmıştır gibi bir ifadesi var. Hmm. Yani o, o kadar mükemmel ki artık e, yani başkasına rahmette bulunmadan o biraz rahmet de var. Yani hmm. olmuyor. O rahmet etmeden duramıyor gibi bir ifade. Yani doğru değil hmm. duramamak ama. Tamam yani güneşin ışınlarının taşması gibi. Evet hocam. Cometliğin taşması. Muhtemelen tamamı da şeyden. Plotinus'un etkisi. Evet. Yani buraya evet. Felsefeciler denebilir. Bir grupta şöyle demiştir. Allah alemini için yaratmıştır sorusu. imkansız bir sorudur. Çünkü bu soru yaratılacak şeyin illetinin önce olmasını gerektirir. İllet ise ya bir yaratıktır Dolayısıyla onun hakkında soru sormak, bütün yaratıklar hakkında soru sormak, yani bütün yaratıkların için yaratıldığını sormak gibidir. Ya da illet bir yaratık değildir. Bu durumda Allah ezelde ilah olamaz. Bu iki seçenekle imkansız olduğuna göre, bilakis Allah alemi daha önce açıklandığı üzere, yaratmayı zâdıyla yapmak suretiyle, yani bir illet olmaksızın yaratmıştır. Allah alimi daha önce aşklandığı üzere burası maddidünyanın görüşü e, zatıyla hareketmek suretiyle var etmiştir. Bir dakika dostlar. Evet ben hava kullanmaya başladım şu hatırlıkta sonra. Beş bir başka grup da şöyle söylemiştir: Allah alem niçin yaratmıştır? Sorusu ancak şu anlamaya gelebilir: Allah niçin bir başka alemi değil de bu alemi yaratmıştır. Dolayısıyla o diğer alem hakkındaki niçin sorusu bu alem hakkındaki niçin sorusı gibi olur ve bu soru da şu, şu da bu soru da benzer mahiyettedir. Allah niçin alemi var olduğu vakitten önce yaratmamıştır? Çünkü yaratma vakitten ayrı başka değildir. Bilakis vakit alemin var oluşunun haber verilmesidir. Alemin var oluşu bir vakit olur. Ya da bu soruyla kastedilen alemin hakikatını sormaktır. Dolayısıyla soru aleme ilişkindir. Bu durumda da soruyu soran sanki şöyle demiş olur. Niçin soru soruyorum? Niçin soru sormayı biliyordum? Niçin arkasız değilim? Bu soru da yanlıştır çünkü kişi kendi kendine soru sormaktan alıkoymaktadır. Başarıya ulaştıran elbet Allah'tır. Bir grup şöyle demiştir: Allah alemi bir takım illletlerle yaratmıştır. Alem onlardan, onlarda ve onlardan sonra var olur. Bu da bütün hakimlerden anlaşılan süt düşüncedir. Alem, fiili izleyen maksatlar sebebiyle yaratılmıştır. Fiilin sonuçlarını onun niçin yaptığını bilmeyen fail, hakim hikmetli değildir. Alem, fiili izleyen maksatlar sebebiyle yaratılmıştır. Fiilinin sonuçlarını ve onun niçin yaptığını bilmeyen fail, hakim hikmetli değildir. Sonra, alemin kendisi için yaratıldığı anlam, kimin için yaratıldığı hakkında iftira edilmiştir. Buraya kadar e, alem niçin yaratıldı, N niçin, Allah için kullanılır mı? soru sorulur mu? Onun cevapları geldi. Burada da değişti. Kimin için yaratıldığı hakkında ihtilaf edilmiştir? Birisi şöyle söylemiştir. Alemin çoğunluğu onda imkan edilen varlıklar için yaratılmıştır. Çünkü alemin ortaya çıkış hikmeti gerekçesi imkan edilen varlıklardır. Benzer şekilde yükseklik, egemenlik, yücelik ve uzunluk onlarda zuhur eder. Hikmet ve de onlarda zuhur eder. Şu halde yaratıklardan Asıl amaçlanan onlardır. Kimin için yaratıldı? Bu verilen cevapta ihtilaf edilmiştir. Birisi şöyle söylemiştir. Alemin çoğunluğu onda imtihan edilen varlıklar için yaratılmıştır. Çünkü alemin ortaya çıkış hikmeti gerekçesi imtihan edilen varlıklardır. Yani insanlar cinlerdir Benzer şekilde Yükseklik, egemenlik, yücelik, ululuk, yücelme, alçalma insan veya cinde zuhur eder. Hikmet ve sefillik de onlarda zuhur eder. Şu halde yaratıklardan asıl amaçlananlar onlardır. Onlar dışındaki yaratıklar da imtihan ondan varlıklar için ve onların faydasına olsun diye imtihan edilsinler diye ve delalet için yaratılmışlardır. Onların hizmetine verilmişlerdir. Yani insan ve cinler için yaratıldır. Ve insan ve hizmetine verildi. İmtihan edilen varlıklar ise ibadet etmek için ya da kendileri için yani övülecekleri ve yerinecekleri sonuçlara ulaşmaları için yaratılmışlardır. İmtihan edilen insan ve cimler ise ibadet etmek için veya kendileri için yani övülecekleri ve yerinecekleri sonuçlara ulaşmaları için yaratılmışlardır onlara ulaşacak olan bu övülme ve yerilmedir. Övülecekleri ve yerilecekleri sonuçlara ulaşmaları için yaratmışlardır. Onlara ulaşacak bu övülme ve yerilmedir. Ancak onların yaratıcısı bu iki yönden yani övgü ve yergi sahibinden yücedir. İmtihan edilen insanlar ve cinler övülecekleri ve yerleyecekleri sonuçlara ulaşmaları için yaratılmıştır. Ancak onların yaratıcısı Allah övgü ve yergi saygıyla yaratmaktan yücelir. İmtihan olunan varlıklar muhtaç olarak yaratıldığı için Allah onlarda ihtiyaçlarını ve ihtiyaçlarını gidermelerini sağlayan şeyleri bilmelerini sağlayan unsurları yani arzuları birleştirmiştir. Kuvvet ancak Allah'tandır. Alem kimin için yaratıldı? Birinci cevap bu şekilde. Buradaki cevaptan biz genelde insan için yaratıldı, insan da ibadet için yaratıldı diye kullanıyoruz. Ama şu ikinci taraf benim daha çok dikkatimi çekti. Evet. İnsanlar ve cinler için yaratıldı asıl olarak. Onların övülecekleri ve yerlecekleri sonuçlara ulaşmalar için. Sadece ibadetlenildiğiniz zaman daha daha anlaşılıyor. Çünkü ikinci kısım daha geniş. Övülecekleri ve yerlecekleri sonuçlara ulaşmaları için yaratılıyor. Bir başka grup şöyle demiştir. Alemin bütünü bir illetle, gerekçeyle yaratılmamıştır. Alemin bütünü bir illetle, bir gerekçeyle yaratılmamıştır. Çünkü alemin bütününün ötesinde o gerekçe olacak bir şey yoktur. Ama alemin bir kısmı bir illetle de yaratılmıştır bu durum alemin bütününün bir mekananda yaratılmamasına benzer Çünkü mekan alemin bütünü içindedir yine Allah alemin bir kısmını bir kısmı için yaratmıştır Dolayısıyla fiilde buna dayanır sonra yaratılmış gayesi yaratılmış gayesi olarak ceza ve imtihan gelir başarıya ulaştan kaynak Allahtır bir başka grup alemin Bütünü bir ildekte gereçciyle yaratılmamıştır. Çünkü alemin bütününün ötesinde o gereçciye olacak bir şey yoktur. Ama alemin bir kısmı bir ildekile yaratılmıştır. Bu durum alemin bir alemin bütününün bir mekanda yaratılmamasına benzer. Çünkü mekan alemin bütünü içindedir. Müsteğim Muhammed Ennecer, bu soruya yani alem niçin yaratılmıştır sorusuna şöyle cevap verir. Allah alemi pek çok sebeple yaratmıştır. Diye şöyle sıralanabilir: olabilir. ve hüccet olarak. Sonra ibret ve öğüt olarak. Sonra nimet ve rahmet olarak. Sonra gıda ve rızık olmak ve ihtiyaçların giderilmesinde kullanılmak üzere. İlk cevapta bir taneydi, ibadet etmek veya öğlecekleri, yerinecekleri sonuçlara ulaşmaktı. Bu da arttı, Hüseyin'in neciğer birden çok sebeple yarattı. Delanet ve hüccet olarak, ibret ve öğüt olarak, nimet ve rahmet olarak, gıda ve rızk olmak ve ihtiyaçları giderilmesine kullanılmak üzere. Alemin bir kısmı bir kimseye nimet olsun, bir başkasına imtihan olsun diye yaratılmıştır. Hüseyin yine şöyle söylemiştir. Yaratıklar başından itibaren salt fayda sağlamak için yaratılmış olsalardı, hiçbir şey daha önce veya daha sonra olması dökülü olmazdı. İmtihan olunan varlıklardan önce ve sonra hiçbir şey yaratılmazdı. Hiçbir şey bir halden ötekine dönüşmezdi, artmaz ve eksilmezdi. Allah vehimlerin kuşatamayacağı, ve gözlerin göremeyeceği yarattıklar yarattığına göre durum öyle değildir. Yani alem sırf insanların faydasına uzunca yaratılmış değildir. Ancak Allah eşyayı yerli yerine koymuş, işleri faydadan zarara, zarardan faydaya değiştirmiştir. Burada dikkat edilen kısımda Allah ailemini için yaratmıştır pek çok sebeple yaratmıştır. İşte kendi varlığından zelalet ve ücret olsun diye, ibret ve öğüt olsun diye, nimet ve rahmet olsun diye, gıda ve olsun diye, ihtiyaçtan gübeyiz diye. Fakih, Allah ona rahmet eylesin, şöyle söylemiştir. Bütün bu faslın özeti şudur. Ee, evet, kendi görüşü geldi şimdi. Bütün bu faslın özeti şudur. Onlara göre Allah'ın yaptığından başkası, Allah için mümkün olmadığında. en asla halam yaratmıştır diyor Muhtazile. Onları kastederek, onlara göre Allah'ın yaptığından başkası, Allah için mümkün olmadığında en asla halam yapmış olduğundan, Allah'ın hiçbir fiili tercih edilmiş değildir. Çünkü onlara göre Allah el fiiliyle gülüm sıfatını kaleci kılmıştır. O yaptığı şeyleri iradesiyle yapmış da değildir. Çünkü Allah'tan mevcut alemden başkası sabir olsaydı, o bozguncu olur, bir başka alemde düzeltmeyi yaratmaktan aciz olurdu. Bu da yerli spotunun son sınırıdır. Başarıya ulaştırılacak Allah'tır. Allah için yaptığından başkasının yapması imkansız olsaydı fiiliyle fayda sağlamış olurdu. Allah için yaptığından kendi görüşü Allah için yaptığından başkasının yapması imkansız olsaydı şu mevcut alemden bir başkasının yapması imkansız olsaydı, fiiliyle fayda sağlamış olurdu. Ve ona mevni olarak övülmek için ona muhtaç olurdu. Çünkü ancak başkası sayesinde övgüyü hak eden kimse, kendisi için övgünün gerçekleşmesinde o başkasına muhtaçtır ve ondan fayda sağlar. Zira onların bir diğer sözü şudur, Allah'ın fiili Allah'tan başkadır. O fiili terk etmesi ve istediği fiilden başkasını istemesi mümkün değildir. Çünkü başka bir fiil onun mertebesini alçaltır ve onu sefih değerisine düşürür. Şu halde onun istediği fiille yarar sağlanır ve ona göre yarar ondan başkasıdır. Bu da akıllarının ölçünde muhtaçlığın sıfatı ve göstergesidir. Kuvvet ancak Allah bağım gelir. Allah'ın emir ve yasaklanan hükmeti, sonra Allah'ın kullarına emrettiği ve yasakladığı, onları teşvik ettiği ve korkuttuğu kabul edilmelidir. Allah'ın kullarına emrettiği ve yasakladığı, onları teşvik ettiği ve korkuttuğu vaat ve vaid kabul edilmelidir. İlk olarak Hüseyin Ennerciar'ın bu konuda söylediklerinden yeterli bir kısmını aktaralım. yukarıda da aktarmıştı Mevcayar'dan. Bir eleştiri getirmemişti buradaki görüşlere. Burada gene uzun bir anlatı var. Hüseyin Mevcayar'ın bu konudaki söylediklerini aktaralım. Allah eğitilebilir, fayda ve zarar bilen, gördüğü ve algıladığı hücreti gönderdiğine, görmediğine ve algılayamadığına verin edilen bir yaratık yaratmıştır. Allah Eğitilebilir, fayda ve zararı bilen, gördüğü ve algıladığı hücreti görmediğine ve algılayamadığına delil edilen, yani akıl yürüten bir yaratık yaratmıştır. Eğitilebilir, fayda ve zararı bilen, gördüğü bu alemden algılayamadığı kayıp aleme delil getiren bir yaratık yaratmıştır. İnsan bilgiyi dikkate almayabilir ve üzerine bilgisizlik çekebilir. Dolayısıyla insan bilgisizlik içinde yarana ve her türlü kınanmış fiili mübah sayabilir. Ayrıca insanı yaratan zat, insana yaratılış bakımından pek çok nimet vermiştir. Nimete şükretmek akren gereklidir. Dolayısıyla yaratıcısı insandan o şükrü eda etmesini istemiştir. Vaat ve vaid, Allah'a tazim etme ve onu hasise alma tavrından uzaklaştırma amacına mahtuftur. Vaat ve vaid, Allah'a tazimi teşvik etme, vaat ve onu hasise alma tavrından uzaklaştırma amacına mahtuftur. Vaid de onu hasise alma tavrından uzaklaştırma amacına mahtuftur. Sonra Allah insana her türlü ihsanla onurlandırmıştır. Bu yüzden insanın ödülü sonsuzdur. Küfür ise isyanın son sınırı olduğundan cezası da öyledir. Benzer şekilde iman sonsuz ve bitimsiz olanı tasdik etmek, küfür ise sonsuz ve bitimsiz olanı yararlamaktır İman sonsuz olanı, yani Allah'a tasdik etmek, küfür de yine sonsuz olanı anlamaktır. Dolayısıyla iman ve küfrün karşılığı da buna göredir. Yani sonsuz cennet ve cehennemdir. İman sonsuz olan Allah'a tasdik etmek, küfür de sonsuz olan Allah'a yeranmamaktır. Dolayısıyla iman ve küfrün cezası da buna göredir. Yani iman sonsuz cennet, küfür sonsuz cehennemdir. Bu yüzden küfür dışındaki günahlar affedilebilir. Zira diğer günahlar sonsuzlu inkar değildir. Buradaki anlatılan görüşler Hüseyin Meccan'ın görüşler ama kabul edilen görüşler bir kişi her görüşü hata olmayabilir her görüşü doğru da olmayabilir. Burada aktarılan görüşler matürlilikte olan, eşyayetinde olan kabul edilen görüşler. Ebu Mansur'un Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Bize göre emrin ve mehrin derili ve yasaklayanı tanımaktır. Emrin ve nehin delili, emredeni ve yasaklanmayı tanımaktır. Bu önemli. Yani emrin ve nehin delili, emredeni ve yasaklanmayı tanımaktır. Ne demek? Yani Kur'an'da emir var, namaz kıl, ya nehiler var, hiç geçme diye. Emredeni ve yasaklanma tanımakla bunlar gerçeklik kazanıyor. Yani Allah'ın tanımadığı zaman kişi emin olsun, mehiy olsun, hiçbir şey ifade etmiyor. Emredeme ve yasaklayanlık tanımakla bunlar gerçeklik kazanıyor. Allah hayvanlar içinde kendisini tanımayı insana özgü kıldığında, yani tüm canlılar içinden kendini tanımayı insana özgü kıldığında, insanların bunu ihmal etmesi mümkün değildir. Nasıl ki faydalı bir şeyin ihmal edilmesi mümkün değilse, İyi olan her şeyin iyiliği ve kötü olan her şeyin kötülüğü akılda var olduğundan sonra akılda kötülüğün işlenmesi kötü, iyiliğin yapılması iyi olduğundan emredil, emredilmesi ve yasaklanması gereken yerde emretmek ve yasaklamak gerekli olmuştur. Çünkü Allah birliğine ve hikmetine delalet eden bir yaratıklar bütünü yaratmıştır. Burası da yine kendi görüşlerini yansıttığı yer. Hüsnü kubuk meselesi, hüsnü kubuk akıl bilir mi bilmez mi meselesi. Burada çok net olan matüidi, iyi olan her şeyin iyiliği zatında, kötü olan her şeyin kötülüğü zatında ve akıl da bunları bilir. Sonra akıl da kötülüğün istenmesi kötüdür, iyiliğin yapılması iyidir, akıl bunu da bilir. Emredilmesi ve yasaklanması gereken yerde emretmek ve yasaklamak gereklidir, diyor. İyinin bilgisi, yani bilgisi zatında, köprü mülki zatında, akılda da iyiliği ve köprüyi anlama imkan olduğunda emredilmesi ve yasaklanması gereken yerde emretmek ve yasaklamak gereklidir. Çünkü Allah'ın birliğine ve hikmetine celanet eden bir evren yaratmıştır. Şu daha önce geçti işte hatırlarsanız, yani bunu batı ödüme dönüp dulaşıp kullanma üç temel e, ilkesi var diye düşünebiliriz. Bir, alem huduslara teşkil eder. Hudus vardır alemde. İki, alemi, bu hudus içeren alemi yaratan bir yaratıcı vardır. Üçüncüsü de o hudus içeren alemi yaratan yaratıcı biridir. Bu üç şeyi yeri geldiğinde de kullanmıyor. Bu da aynı şeyi kullanıyor. Allah'ın birliğine ve hikmetine delalet eden evren vardır. Bu yaratıklar diye yerine evren diye Evren Allah'ın birliğine ve hikmetine delalet ediyor. Dolayısıyla evreni birlik ve hikmetinin bilgisinden hali kılmak dolayısıyla yaratıkları Birlik ve hikmetinin bilgisinden hali kılmak, mahrum bırakmak caiz değildir. Aksi takdirde yaratıkların yaratılması abetsiz ve anlamsız olurdu. Hükümlülük kalktığında yaratılış da ortadan kalkar. Çünkü yaratılış yok olmak için var olmuş olur. Sadece yıkmak için bir şey yapan kimse ise hikmetli değil, boş iş yapandır. Yükümlülük kalktığında yaratılış da ortadan kalkar. Çünkü yaratılış yok olmak için var olmuş olur. Sadece yıkmak için bir şey yapan kimse ise hikmetli boş iş yapandır. Sonra vaat ve vaid teşvik ve korkutma amaçlıdır. Çünkü vaat ve vaid olmasaydı emre uymanın faydası ve isyanın zararı ortadan kaybolur ve yaratılan kimse için davranışında bir fayda olmazdı. İtlaatkar fayda ve isteyenkar zarar görmezse emir ve nehi bir anlam kalmaz. Çünkü emir ve nehi emreden ve nehiplerin faydasına değildir. Emir ve nehi emreden ve nehiplerin faydasına değildir. Ona muhatap olanın fayda ve zararındadır. Bu yüzden vaat ve vaide hikmet açısından gerekli olmuştur. Şu da var ki emir ve nehi nefisle mücadele etmeyi ve onu tabiatın hoşlanmadığı bir şey yapmaya zorlanmanı sağlar. Tabiatın hoşlanmadığı şeyden nefs kaçınır. Dolayısıyla imkan olan kimse tabiatı, kendi istediği ve emrolunduğu şeyi zorlamaya, yönlendirmeye ancak vaat ve vaid getirmek aracılığıyla yol bulabilir. Hatta imkan olan kimse vaat ve vaidi görürse, Arzuları terk etmek kendisi için kolaylaşır ve çetin şeylere tahammül etmek kendisine onursuz gelir. Sonra insan yaratılışı gereği kendisinin akibiyetine fayda sağlamayı veya akibiyetine gelecek zararı engellemeyi amaçlayan şeyleri yapmaktan hoşlanmaz. İnsan yaratılışı gereği kendisinin akibiyetine fayda sağlamayı veya akıbetine gelecek zararı engellemeyi amaçlayan şeyleri yapmakta hoşlanmaz. Bu yüzden amellerinin böyle bir amacı olmalıdır. İşte bu da vaat ve vaidin gereğidir. Bu olmasaydı Allah'ın düşmanı ile dostluğun sonları aynı olurdu. Onlar ihtiyar ve tercihlerinden farklılaştıkları için akıbetlerinin de farklı olması gerekir. Aslında Allah'ın insana ahirette vereceği bütün ödülleri fazladan ve ihsan olarak verilmiş görebiliriz. Zira Allah insana daha önceden hükücret deyince kendisi sebebiyle şükredilmeyi hak eden nimetler vermiştir. Dolayısıyla Allah'ın vereceği mükafat Allah'tan fazla ve ihsan olur. Sonra bu fazlan kat kat olması da böyledir. Nitekim Allah şöyle buyurur, kim iyilik gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin benziğiyle cezalandırılır. Allah ayette kötülük hakkında hikmetin gerektirdiği cezayı zikretmiş ve ödülü ise iyiliklerin ağırlığı meslekinde katlanmıştır. Çünkü ödüllendirmenin aslı Allah'ın fazlığı ve ihsarıdır. Emir ve nehin gerekli olduğu bağlamlara dair aklımızın erdiğince söyleyeceğimiz bunlardır. Emir ve Mehni'nin gerekli olduğu bu aramlara dair aklımızın erdiğince söyleyeceğimiz bunlardır. Yukarıya gelelim. Burada hikmetlerini saydı. İşte Emine görüşünü aktardı. Sonra kendi görüşünü söyledi. Emir, Mehni'yle ilgili. Çünkü burada ilgili. Sonra yine aynı şekilde vaat vaid imtihanal hikmetini söyledi. Emir ve nehin gerekli olduğu bağlamlara dair aklımızın erdiğinde söylediğimiz bunlardır. Ayrıca peygamberlerin Allah'tan vaat ve vaid getirdiği haberlerde vaat ve vaid de büyük bir hikmet olduğunu kabul etmeyi gerektiren yeterince delil vardır. Peygamberlerin Allah'tan vaat ve vaid getirdiği haberlerde vaat ve itte büyük bir hikmet olduğunu kabul etmeyi gerektiren yeterince delil vardır. Eğer ne kadar akıllarımız o hikmeti anlayamasa da diğer taraftan nasıl ki diğer organların varlık sebebi oldukları işlevlerini durdurmaları mümkün değilse akıl da kendisinin kullanılmamasını ve işlevsiz kırılmasını kabullenmez. Yani, yani bura ezberlenebilir bir de çok güzel bir ifade. Organların kendi varlık sebeplerini, işlevlerini tutturmaları mümkün değilse, akıl da kendisini kullanılmasını, işlevsiz bırakılmasını kabullenmez. Bir diğer husus şu ki diğer organlarda zikrettiğim şey aynı zamanda <gülüyor> fiilin, işlevselliğin hakkı ve işaretidir.